Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Ekim 21 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili kovalar Ekim ayı sizin için uzak hedefleriniz seyahat planlarınız akademik konular eğitim belki hukuksal alanlarda önemli bazı gelişmeler ortaya çıkarabilir bu ay aynı zamanda burcunuzdaki Jüpiter ve satürn gerilemesi de sona erecek Belki de hayatınızda bazı tıkanıklıklar da artık açılmaya başlayacak konu başlıklarımız şöyle 6 Ekim'de terazi burcunda bir yeni ay var Merkür Retros ayın 18'inde sona eriyor 10 Ekim'de Satürn retrosu sona eriyor 18'inde Jüpiter retrosu sona eriyor Evet bu ay gerçekten özellikle retro gezegenlerin ileri harekete dönmesi nedeniyle çok ilginç ve özel bir ay ve 20 Ekim'de de Koç burcunda Dolunay meydana geliyor şimdi detaylara bakalım ayın özellikle ilk yarısında Güneş Mars Merkür terazi burcunda olacak ve dokuzuncu evinizde olacak ve ayın altısında da 13 derece terazi burcunda yeni ay doğuyor sizin için dost bir burç terazi ve Merkür'ün hareketi, Mars'ın hareketi de sizi bu yeni ayda aslında destekliyor. Ancak Merkür gerilemekte. Yani biraz e, günlük hayatı yavaşlatırken bazı plan ve programları da ertelememize neden olabiliyor. Ya da biraz geçmişle ilgili konuları hayatımıza daha fazla taşıyor bu dönemde. 13 derece terazi yeni ayı. Herkes için aynı şekilde etkilemiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 13 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz ya da kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa etki alanında olabilirsiniz. Öncü burçlarda da gezegenleriniz varsa bu etkiler daha da bir artabilir, daha da görünür hale gelebilir. Bazı hedefler yurt dışı konuları var özellikle belki hani uluslararası alanda bir işle uğraşıyorsunuz ve akademik bir konu var akademik hedefleriniz var belki bir hukuksal hak arayışı mahkeme dava konularınız var Belki bir seyahat planınız var şimdi tüm bunlarla ilgili Evet bazı olasılıklar gündemde ama geri gerileyen Merkür sanki biraz yavaşlamak biraz bazı şeyleri gözden geçirmek gerektiğini işaret ediyor Belki bazı ertelemeler de olabilir en azından ayın e, ikinci yarısından itibaren daha rahat ilerleyebiliriz Bu yeni ay hedeflerimizi daha rahat ortaya koyabiliriz Evet bu ay birçok gezegen ileri harekete dönecek ayın altısında tam yeni ay günü Pluto oğlak burcunda gerilemesini sona erdiriyor ayın onun da Satürn kova burcunda artık retrosunu bitirecek 18'inde ise Jüpiter retrosunu bitirecek Jüpiter yıl sonuna kadar burcunuzda ileri harekette Yani şans sizinle daha güçlü bir şekilde bir arada olacak ve yine ayın 18'inde Merkür retrosu terazide bitiyor ve Merkür de ay sonuna kadar terazi burcundan size çok güzel bir destek vermeye başlayacak şimdi gerileyen gezegenler ilerlemeden önce hızlarını azaltır ve dururlar Evet gerçekten dururlar ve bu durma süreci de birkaç gün etkili olabilir e, ve bu tabii ki bize de yansır Yani bizim de hayatımız böyle bir yavaşlar hatta zamanın bile yavaşladığını e, hissedebiliriz o şekilde algılayabiliriz e, ve bazı şeyler gerçekten şöyle bir duraklar e, Aslında e, duraklayan gezegen e, belirli bir noktaya odaklanmamızı ister yani hangi burçtaysa bu gezegen hangi evimizde hareket işte orada durakladığı noktada bizim de o noktaya daha fazla odaklanmamızı ister ve bu odaklanma sürecinde Aslında gerileme sürecindeki konu ve kavramları da e, hayatımızdaki tesirlerinde Belki böyle içselleştirme Belki bir anlama fark etme odanağı buluruz ve burada tabi bazı hataları düzeltebiliriz bazı eksikleri fark edebiliriz Belki bazı yol ayrımları olabilir bir şeyleri sonlandırabiliriz e, değişik bir yöne ilerleyebiliriz yani bu, bu önemli bir dönem Aslında ve ayın 5'i ile 20'si arasındaki süreçte evet bu kolektif gezegenlerin ve özellikle sizin burcunuzda da oldukları için Jüpiter ve Satürn çok daha güçlü etkiler veriyor. Ee, önemli bir dönem. Biraz yavaşlama, duraklama, kontrol etme dönemi. Bir güç toplama dönemi diyebiliriz aslında. Ve 20'sinden sonra artık gezegenlerimiz ilerliyorlar. Yavaş yavaş hızlanacaklar. Bu da hedeflerimizi, planlarımızı, programlarımızı yani daha rahat hayata geçirmemizi daha hızlı ilerlememizi ve belki de sonuca Ulaşmamızı sağlayabilir. Bu enerjiler altında 20 Ekim'de Koç Burcunda bir dolunay var. Dolunay sizin üçüncü evinizde yönetici gezegeni Mars, Mars, Plüto ile dik açı içerisinde olacak. Ee, güçlü bir dolunay, ee, Koç girişkendir hızlıdır ve aktiftir, mücadelecidir. Küritoyla açısı da aslında biraz böyle mücadele gücünü arttırıyor ama bu mücadelede içinde manipülatif durumlar olabilir gerçekten çatışmalar olabilir zorlanabileceğimiz durumlarda olabilir ama bitmiş bir şeyleri artık gerçekten dönüştürmek bir hayatımızda daha böyle bir güçlü başlangıçlar yapmak için de bizi çok motive edebilir bu dolunay farkındalığımızın arttığı bir süreç üçüncü evinizde olacağı için belki bazı düşünceler olgunlaşacak ee, yani bazı belki e, planlarınızı burada belki fikirlerinizi de değiştirebilir yani fikirsel dönüşümler de olabilir ya da bazı anlaşmalarınızda sözleşmelerinizde de bazı önemli dönüşümler olabilir ee, tamamen çok güçlü yeni fikirler de ortaya çıkabilir bir anda böyle parlak bir yaratıcı bir fikrin ortaya çıkması gibi örneğin ee, bu bir tamamlanma da dönemi aynı zamanda yani bir eğitimin tamamlanması bir, bir bir anlaşmanın sözleşmenin belki sonuç vermesi ya da özellikle yakın çevre ilişkilerinizde kardeşler iş arkadaşları da komşularla olan ilişki dinamiklerinde bazı güçlü dönüşümler Bunlar da söz konusu olabilir kazalara sakarlıklara biraz böyle manipülatif durumlara dikkat edelim beklemediğimiz yerlerden gizli düşmanlıklar gizli bilgiler böyle iş hayatımızda özellikle zorlayıcı durumlar olabilir Bunlara dikkat etmekte fayda var yasalar özellikle yasal konulara bu süreçlere daha dikkatli yaklaşmakta fayda var sevgili kovalar lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız dolunay 27 derece koç burcunda olacak özellikle öncü burçlarda koç terazi yengeç ya da oğlak burçlarında 27 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa dolunay sizi daha güçlü etkileyecektir ama bu burç gruplarında özellikle gezegenleriniz bulunmuyorsa çok da güçlü etkiler almayabilirsiniz. Daha hafif, daha böyle e, sıradan bir süreçte de bu dönemi geçirebilirsiniz. Ama Jüpiter'in, Satürn'ün ileri harekette olması ayın 20'sinden sonra özellikle 18'inden sonra gerçekten sizin zihinsel, bedensel e, enerjinizi toplamanıza yardımcı olacak. Belki geçtiğimiz bahar aylarından bu yana, Nisan-Mayıs döngüsünden bu yana, başlatmış olduğunuz ama bir türlü istediğiniz gibi ilerlemeyen duraklayan işleriniz biraz daha ilerlemeye başlayacak önünüzü daha rahat göreceksiniz en azından Jüpiter destekleri dışsal anlamda size çok daha rahat akacak bu süreç içerisinde kurmuş olduğunuz bazı ya da kurmaya çalıştığınız bazı yapılar daha güçlü temellerle daha sonuç odaklı bir şekilde ilerleyebilir yani bu gücü elinizde bulundurabilirsiniz 23'ünden itibaren Güneş akrep burcuna geçiyor 30 Ekim'de ise Mars akrep burcuna geçiyor özellikle Kasım ayında Mars akrep de kendi burcunda çok güçlü olacak ve sizin için gerçekten tesiri çok güçlü olacak daha hırslı kararlı tutkulu oluruz bir dönem Kasım ayı iş kariyer hedeflerinizde tuttuğunu koparan, daha fazla belki tutkulu ve mücadele ettiğiniz ama başarı da odaklı olduğunuz bir ay olacak. Özellikle Kasım'da doğacak Akrep yeni ayı da yine sizin için kariyer konularınızda yeni kapılar açabilecek. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.